Sevgili öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız, hepinize sağlık dolu günler diliyoruz. Bugün sizlerle birlikte evde motivasyonu artırıcı bazı noktalara dikkat çekeceğiz. Başarı, verimliliği artırmak ve zamanı etkin kullanmakla doğru orantılıdır. Dolayısıyla verimliliğimizi artırmak için çalışma ortamımızı düzenlememiz gerekmektedir. Planlı ve programlı çalışmak ve bu plana uymamız önem arz etmektedir. Gün içerisinde öğrendiğimiz bilgileri, karşımızda biri varmış gibi onu anlatmak, öğrenmemizi pekiştirecek bir noktadır. Özellikle çalışma sürelerimizi 25 dakikayla sınırlı tutmamız ve her 25 dakikada 5 dakikalık aralar vermemiz dikkat süremizi artıracaktır.